x eşittir y kare artı 3 ilişkisinde y, x'in matematiksel bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir mi? Burada x, y'nin matematiksel bir fonksiyonu olarak yazılmış. y'nin fonksiyonu olarak x eşittir y kare artı 3. Bunu diğer yönden yazabilir miyiz? y'yi x'in fonksiyonu olarak yazabilir miyiz? Bir bakalım. Bunu yapabilmek için denklemde y'yi bulabiliriz. x eşittir y kare artı 3. Eşitliğin her iki tarafından 3 çıkaralım. x eksi 3 eşittir y kare. Bir sonraki adıma dikkat edelim. x eksi 3 eşittir y kare. Yani y eşittir x eksi 3'ün pozitif kare kökü olabilir veya x eksi 3'ün negatif kare kökü olabilir. Eğer bu eşitliğin her iki tarafında karesini alırsanız yine x eksi 3 eşittir y kareye ulaşırsınız. Çünkü negatifin karesi pozitif olacak. Dolayısıyla verilen her x değeri için iki tane y değeri var. Bunu grafikte gösterelim. Burası y eksenimiz. Bu da x eksenimiz. Buradaki eşitlik y, x eksi 3'ün pozitif kare köküne eşit. Bunun gibi gözükecek. Bu eğri y eşittir pozitif kare kök x eksi 3. Buradaki ise y eşittir x eksi 3'ün negatif kare kökü. Bu da bunun gibi gözükecek. Evet, mümkün olduğunca simetrik çizeyim. Diğer eğrinin aynadaki görüntüsü gibi olacak. Bu da x eksi 3'ün negatif kare kökü. Bu ilişki x'in bir fonksiyonu değildir. x'in bir fonksiyonu olabilmesi için verilen her x değeri için bir tane y değerine ulaşmalıyız. Ama burada iki değere ulaşıyoruz. Örneğin, x eşittir 4 olarak alalım. X eşittir 4 olduğunda 4 eksi 3 eşittir 1, 1'in pozitif karekökü eşittir 1, yani y eşittir 1 değerini ulaşıyoruz. Veya x eşittir 4 olduğunda y eşittir eksi 1 olabilir. X ve x'in fonksiyonu olarak y tablosu yaptığımızda x eşittir 4 değeri için y 1 olabilir, x eşittir 4 değeri için y eksi 1 olabilir. Bir fonksiyon olabilmesi için, verilen bir değer için iki farklı değere ulaşmamalıyız. Dolayısıyla bu örnekteki ilişki için y, x'in matematiksel bir fonksiyonu olarak gösterilemez. Bu kadar basit.